Bugün 10 Ağustos 2021 Salı Mars günündeyiz Başak Burcu'ndaki ay güne pratik ve dikkatli enerjiler veriyor Erken saatlerde ay Başak Burcu'ndaki Mars'a kavuşacak güne başlarken motivasyon ve enerjimiz yüksek olabilir sonuç almaya ve işleri bitirmeye odaklanabiliriz dürtüsel ve sabırsız olmak yerine pratik ve soğukkanlı davranmak daha yararlı olacaktır sabah saatlerinde Başak Burcu'ndaki aile kova burcundaki satürn arasındaki gerilimli açı duygusal memnuniyetsizliklerde yaratabilir Duygularımızı bastırmak zararlı olacağından daha spontane ve rahat davranmaya çalışalım. Öğleden sonraki saatlerde Başak Burcu'ndaki Ay, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Yeniliklere daha kolay adapte olabilir, kendi özgün fikirlerimizi de ifade edebiliriz. Yaratıcı ve orijinal fikirler günlük işlerimizde pratik çözümler ve hızlı gelişmelere de imkan verebilir. Bugün Aslan Burcu'ndaki Merkürle Kova Burcu'ndaki Jüpiter arasındaki karşıt açı kesinleşecek. Zihinsel ve entelektüel faaliyetler hızlanırken kendi düşünce ve inançlarımızda inat ve fanatizm oluşabilir. İçinde bulunduğumuz durumlara daha objektif ve bilimsel yaklaşmakta fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.